Evet, neredeyse bitti. Şimdi ledlerimizi yani robotun gözlerini bağlayıp yanar hale getireceğiz. Bunun için de diğer tek kutuplu çift yönlü anahtarı kullanacağız. Önceki videolardan birinde bağladığımız bu beyaz kablonun ucunu kanca haline getirmek için yine karga faydalanıyoruz. Bu ucu, tek kutuplu çift yönlü anahtarımızın kontaklarından birine bağlıyoruz. Ve bu her zamanki gibi Zor oluyor. Düğümün çok sıkı olması lazım. Telin ucunu kontağın etrafına sıkıca sarıyoruz. Ardından, kontağı iyice sıkıştırması için teli kargaburunla sıkıyoruz. Telin başka bir kontağa temas etmemesi çok önemli. Temas ederse anahtar daima kapalı durumda kalır ve düzgün çalışmaz. Evet, iyice kıvırıyorum ki bağlantı sağlam olsun. Şimdi, Başka bir kabloyu daha önce ledlere iliştirdiğimiz direnç bacaklarına bağlayacağız. Bunu da önceki videolardan birinde yapmıştık. İşimize yaramayan kontağı yine kıvırarak önümüze çekiyoruz. Bu anahtarda da atıl kontak en sağdaki. Şimdi de pilin negatif kutbundan çıkan kabloyu dirençlere bağlayacağız. Yine beyaz bir kablo kullanıyoruz ve yine kablonun her iki ucunu yarımşar santimetre sıyırıyoruz. Birer santimetre de olur. Genelde yalıtkanı ne kadar çok sıyırırsanız o kadar iyidir. Çünkü dolayabileceğiniz çıplak tel miktarı daha fazla olur. Ama bu aynı zamanda iş bittiğinde yalıtmanız gereken çıplak tel miktarını da artırır. Aslında tercih meselesi ama yarım santimetre benim işimi görüyor. Her neyse. Kabloyu soyucuya sıkıştırıp biraz salladınız mı yalıtkan kılıf sıyrılıveriyor. Karga burnu bir kez daha alıp, telin uçlarını kıvırıyoruz. Böylece kontağa saracak kancayı oluşturuyoruz. Yerine sabitlemek için de yine kargaburnu kullanıyoruz. Teli yerine sıkıştırdığımıza göre bağlantıyı artık sıcak silikonla sabitleyebiliriz. Aslında öncelikle telle kontağın birbiriyle sıkı temas halinde olup olmadığını kontrol etmem lazımdı. Ama Oldukça emin olduğum için, zamandan tasarruf etme adına hemen silikona sarıldım. Ama siz öncesinde anahtarı mutlaka test edin. Her şeyin düzgün şekilde bağlı olduğunu kontrol etmek için ledlerden faydalanabilirsiniz. Sıcak silikonu uygulamadan önce bağlantıyı mutlaka test edin derim. Çünkü aksi takdirde, silikonu söküp her şeyi baştan yapmak baya can sıkıcı oluyor. Şimdi, LED'leri anahtardan çıkan son kabloya bağlayacağız. Sonra devreyi tamamlayıp, spout robotunun gözlerini açıp kapatabileceğiz. Dirençlerin bacaklarını kabloya değdirerek, elektriğin gerektiği gibi akıp akmadığını test ediyoruz. Anahtar gözleri açıp kapatabilmemizi sağlayacak. Dirençlerin uçlarını birbiri üzerine kıvırıyoruz. Sonra bu uçları, beyaz kablonun çıplak kısmına dolayacağız. Böylece devreyi tamamlayıp led lambaları yakabileceğiz. Yani spout robotumuzun gözlerini. Direnç uçlarını birbirine bağlayıp kabloya doladık. Tüm tellerin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğundan eminiz. Şimdi çıplak telleri birbirinden uzaklaştırıyoruz ki kısa devre yapmasınlar. Anahtarı kapatıp açalım. Bakalım gözlerimiz ışık saçıyor mu? Saçıyor yaklaşık 1 santimetre karelik bir parça elektrik bandı kullanarak az önce birbirine bağladığımız çıplak telleri kapatıyoruz. Böylece bağlantıları hem sağlamlaştırmış hem de yalıtmış oluyoruz.